Bu gündür onlar hayatımızın çok önemli bir parçası, minicik sistemlerden ticari olarak kullanılan daha büyüklerine tüm çalışmaların da görüntüleme sistemleri var. Görüntünün daha da iyileştirilmesi için Türk Savunma Sanayi'nin mühendislik şirketi STM farklı bir ürün geliştirdi. Canlıların en önemli bilgi kaynaklarından birisi de görüş yeteneği. Hayatta kalmayı sağlayan en önemli işlevlerden birisi ise bu görüş yeteneğine akıl katarak bilgi elde edilmesi. STM doğadan aldığı ilhamı mühendislik çözümlerine uygulayarak çeşitli görüntü kaynaklarından alınan görüntülere akıl katıp bilgi çıkarmayı amaçlıyor. STM, Bilgisayarlı Görü Grup Liderliğinin uzmanlık alanları arasında bilgisayarlı görü, görüntü işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme yer almakta. STM, kargo, Alpagu, Togan, Boyga projeleri başta olmak üzere sabit ve hareketli kameralardan alınan her türlü görüntü üzerine uzmanlık alanlarında algoritma ve yazılım çözümleri sağlamakta. Ek olarak değer yaratılabilecek araştırma konularında da halen çalışmalar sürmekte. Bu tür ARGE çalışmalarının en önemlilerinden biri de Kerkes Projesi. Kerkes Projesi dahilinde değer katılan konular, sabit ve döner kanat ihalardan alınan görüntüler ile uydu görüntülerinin Ortopoto görüntülerinin eşlenmesi ve GPS'in kullanılmadığı ortamlarda seyir sefer yapılması. Buna ek olarak GPS olmadan seyir sefer problemlerine alternatif bir çözüm elde edebilmek için yapılan araştırma çalışmalarında nirengi noktası tanıma metotları da geliştirilmekte. Bu çalışmalar kapsamında klasik bilgisayarlı görü yaklaşımlarının yanı sıra derin öğrenme tabanlı yaklaşımlardan da yer STM, bilgisayarlı görü grup liderliği altında yapılan çalışmalar arasında şu konular yer alıyor. Hava fotoğrafı ile konum tespiti, orta fotoğrafı ile konum tespiti, nirengi noktası tanıma, stabilizasyon, görüntü dikleme, nesne tespiti, Nesne takip, hareketli nesne tespiti, sabit ve hareketli hedefe görüntü işleme ile iniş, siste görme ve iç-dış ortam haritalandırma çalışmaları yer alıyor.